Merhaba Web Tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, Apple'ın birkaç gün önce tanıttığı Airtek isimli bir takip cihazı var. Şöyle bir şey. Aynen, bu kadarcık bir şey. Ve bu cihazla çantanızı, anahtarınızı ve buna benzer eşyalarınızı takip edebiliyorsunuz. Ama fiyatı 300 TL ila 4500 TL arasında değişiyor. Bu videoda bu ürünü için 5 sebebi sıralıyoruz. 6 olur mu? Yaparız be. Yaparız. Şimdi hemen ilk sebeple başlayacağım arkadaşlar. Bu cihaz hani yeni bulunmuş, keşfedilmiş bir şey değil. Piyasada buna benzeyen çok fazla cihaz var. Aynı özellikleri taşıyan, yakın özellikleri taşıyan. Tabii ki de Apple her zaman olduğu gibi bunun üzerine bir şeyler katacaktır. Ancak hani özellikleri biraz daha kısık, belki de daha iyi olan versiyonları daha ucuz versiyonları var bunu söyleyelim. Yaklaşık mesela 90 liraya Chipolo diye bir ürün var, onu satın alabiliyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı aynı işi yapıyor mu? Yapıyor. Chipoloyu ben daha önce zaten test etmiştim, Hı -hı. bayağı da beğenmiştim. Aslında tamamen mantık aynı ama birinin üstünde Apple var birinin üstüne şifola yazıyor, üstüne Apple yazınca otomatikman 300 TL'yi yapıştırmış yapılmış. Doğrudan olsun. koymuş 300 lirayı. Gelelim bir diğer maddemize erkek Bluetooth tabanlı çalışan bir takip cihazı. Aslına bakarsanız tabi NFC'yi de destekliyor bir eşleşme yapabilmek için. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Yaklaşık 100 metrelik bir Bluetooth hmm. kapsam alanına sahip bu ürün. Yani bu ürünü çantanıza taktığınızda, biri sizin çantanızı alıp, Çantanıza takma içine attın. İçine attın. Adam çantayı aldı kaçtı. 100 metreden öteye gittiğinde ne oluyor? Senin bağlantın onunla kopuyor. Başka bir evet. iPhone onu gören kadar ama tabii ki de hırsız burada. Sonuçta niyeti kötü arkadaşlar. Alıp içindekini başka bir kenara atsa. Zaten sen gidersin o AirTag'i bulursun ama çantan nerede? Çanta yok. Çanta gitti, geçmiş olsun diyelim ve bir diğer maddemizle devam edelim. Aynen. Şimdi AirTag'ler mantık gereği yani çıkışında gördüğümüz kadarıyla herhangi bir anahtarlığa vesaire bir yere takılmıyor arkadaşlar. Takabilmek için ona harici bir kılıf almanız şöyle lazım. Yani AirTag'i alıp o kılıfın işte. içine koyuyorsunuz. Peki bu kılıf ne kadar? Türkiye'den bahsedecek olursak yaklaşık bir AirTag parası kadar daha bir ücret ödemeniz lazım. 325-3 9 lira civarında yanlış hatırlamıyorsam Doğru. bir fiyatı var. Yani sen bunu tutayım, anahtarlığına takayım ya da çantamın bir köşesine asayım vesaire istiyorsan yine harici bir e-tek parası ödemen gerekiyor. Tabii ki de bunun için hani şu an iPhone orijinal kılıflarına herkes gidip o parayı vermiyor. Gidip daha uygun fiyatlı kılıflar alıyor. Daha uygun fiyatlı kılıflar çıkacaktır ancak günümüz şartlarında durum şimdilik böyle. Böyle çok, şu an sen halktan gidin. Bir de şöyle evet. bir durum var. Bir de bunun Hermes bölümü var. Evet. Eğer Hermes'e girerseniz sevgili dostlar 3500 TL ile 4500 TL'ye kadar bir fiyat etiketi çıkıyor karşınıza. Yani erteğe aldığınız 300 liraya <gülüyor> ama üstüne takacağınız kılıf 4 500. Aynen. Yani çantamı asmak istiyorum. Hermes olsun dersen 4.500 liraya gidiyorsun. 4.500 lira olursa muhtemelen verebilecek olsam anahtarımı kaybolmasın <gülüyor> çok üzülür müydüm orasını bilmiyorum. Bu biraz göreceli bir soru. Evet. Ben diğer maddeye geçeyim ve tabii işin pil kısmı. Bir saat piline benzeyen tasarımı var demiştim ilk gördüğümde ki gerçekten bir saat piliyle çalışıyormuş. Ünlü bir pil modeli olan bu aslında CR2032 piliyle çalışan. Her yerde bulabiliyor muyuz? Çok rahat bulursun. Yani şu an çıkalım mesela böyle pilci amcalar falan oluyor onlardan bile buluruz. Tamam, süper. Ama sıkıntı şu bence. <gülüyor> yani bu kadar inovatif bir ürün, bu kadar Apple diyoruz işte buralara koyuyoruz falan <gülüyor> teknoloji camiasında. Hala elimizde manuel olarak pil değiştiriyor olmak böyle bir üründe. Benim canımı sıktı açıkçası. Yılda bir de bunu yapacak bir olsam Kablosuz şarjı vardı gibi demiyorum. Bence olmalıydı. Yani iPhone'un arkasını yapıştırıp de falan şarj <gülüyor> olma ihtimali olsa süper olurdu ama yok maalesef. Pilin de yıllık ortalama bir 10 TL maliyeti olduğunu sizlere söyleyeyim. Yıllık diyorum çünkü pilin bir tanesi 10 lira gibi bir fiyata sahip. Yani yılda bir defa değiştirdiğinizde 5 sene kullansanız 50 lira bir pil maletiniz de olacak gibi gözüküyor. O zaman ben şimdi 5. maddeye geçiyorum. 5. maddemiz de şu arkadaşlar. Ürünün tam konum bulma özelliği iPhone 11 ve üzeri cihazlarda çalışıyor. Yani ürünün size kaybettiğiniz ürün yerini ortalama gösterebiliyor. Ama tam konumunu görmek için mesela sağa dön 5 metre ileride vesaire gibi özellikleri görmek için iPhone 11 veya daha üzeri bir cihazınızın olması lazım. Aslında geriye dönük çok uyumlu bir cihaz olduğunu söyleyemeyiz. Yani çünkü ya tamam çalışıyor iPhone 8'de de. Ama o Tamkon'un bulma özelliği bence bu en önemli özelliği. Bu özelliği kullanamayacaksa adam niye bunu alsın? Alandan bunu niye marum bırakıyorsun? E ee, Tim Cook! Ayıp ettin. Ayıp ettin. yakışmadı sana. O zaman 6. maddemiz var mı? Çıkarın. Altıncı mı Tim Cook yeter artık. Bırak görevi bırak. Bence şunu olsun. da söyleyebiliriz. Hani kaybolmaması istediğim bir ünene taktım ve suya düştü yanlışlıkla. IP67 sertifikası var. 1 metre 30 dakika. Siz bunu bir metreye düşürdüğünüz zaman hani bir daha belki de bulamayabilirsiniz. Derinlerde. Diye denizde bir şey kaybettin. Bay bay. Sayılır Tim, mı? Dibe gitti. Mı? Sayılabilir. Ben de bunu da Sizin saydım. Sizin de bırakıyorum. Bu fiyakır diye düşünüyorum ve ikamımızda bulunan diğer web teknini çektiğini izleyebilirsiniz. Hadi kapattık mı? Kapatalım. İyi hadi kapatalım. Kapat Ortada bulunan bağlantından da kanalımıza abone olabilirsiniz diyelim ve hoşçakalın efendim. Görüşmek üzere.